Peki, ne yapabiliriz ki biz bir kanser hastası olarak, hiç olmayalım elbette ama bir kanser hastası ne yapabilir ki bu zor zamanlarını biraz daha kolay atlatsın? Fizik gücü el verdiği oranda hayatın içinde kalmaya çalışmak çok önemli. Çalışabiliyorsa çalışmaya devam etmek ya da çalışabildiği ev içi etkinliklerde var olabildiği kadar var olmak. Bunun dışında... Keşke şunu yapsaydım diye ertelediğimiz hepimizin pek çok şey var. İşte öylese hastalıklar bu ertelemeleri hayata geçirmek için en uygun zaman. Ve hepimize de ertelememeyi, aslında yarının belki de olmayacağını hatırlatmak için en uygun zamanlar. Bir tek yaşanacak gün vardır, o da bugündür zaten. Dün geçmiş, geleceğinde gelip gelmeyeceği belli değil. Ama bugün yaşanacak gün. Bu tür hastalıkların hatırlattığı şey bu. Aslında sadece hasta olmaya da gerek yok değil mi sayın izleyiciler? Belki bunu her zaman hatırlamamız gerekiyor. Hasta olduktan sonra hatırlamak bazen geç bile olabiliyor ne yazık ki. O yüzden bunu hatırlayıp bugünün değerini bilmek, bugüne gereken değeri vermek çok da önemli. Hani şu anı yaşamak dedikleri, Carpe Diem dedikleri şey de tam da bunun gibi bir şey. İşte kanser hastalarında anı yaşamak, yaşamadıklarını yaşamak, bunun içine hobiler edinmek, e, gitmek istediği yerlere gitmek, tatiller yapmak, yeni bir takım şeyleri hayatına katmak çok önemli. Diyebilirsiniz ki o kadar kemoterapinin, radyoterapinin, ilacın içinde bunlara nasıl zaman ayıracak kişi, nasıl enerji bulacak? Bulabildiği enerjisiyle elbette. Biz onları kenara koyalım, onları yapmayalım, bunu yapalım demiyoruz. Ama tüm bunların içinde e, bu kemoterapilerin arasında da, radyoterapilerin arasında da kişilerin iyi günleri de olacak. Ayrıca tedavi edilme süreciyle birlikte iyileşmeler de olacak. Ama kişi umutsuzluğa kapılır, hiçbir şeyin yoluna girmeyeceği düşüncesine kapılırsa bu zamanları etkin ve güzel değerlendirme şansı olmayacak. Şimdi burada bir başka faktöre değineceğim, olumlu düşünmekten söz edeceğim ama bu olumlu düşünme sakın aklımıza şunu getirmesin, sürekli olumlu ve güzel şeyler düşünün. Bu zaten hiçbirimiz için mümkün değil, bir kanser hastası için hiç hiç mümkün değil. Bir rahatsızlığınız var ve bu rahatsızlığınız içinizde zaman zaman büyüyor. İşte verilen ilaçlarla bazen küçülüyor ama tekrar büyüme riski var. Ve siz sürekli olumlu düşünün, sürekli yüzünüz şu şekilde gülsün. Bu çok ım, olabilirlikli bir şey değil. Göle çalmak gibi bir şey. Ama şuna hakkınız olduğunu bilmek gayet olabilir bir şey. Zaman zaman olumsuz düşünebilirsiniz, mutsuz olabilirsiniz, o günü çok kötü geçirebilirsiniz. Ama... Yarın iyi bir günde olabilir. İşte bunu biliyorsanız, ki buna biz gerçekçi düşünmek diyoruz, bu olumlu düşünme anlamında ele alabileceğimiz bir şey. Bazı günler çok kötü geçebilir, fiziksel olarak da kötü geçebilir, ruhsal olarak da kötü geçebilir ama yarın güzel bir günde olabilir. Hava durumu gibi bir şey galiba bu. Hele şu anda İstanbul'un hava durumu gibi bir şey. Zaman zaman duyguları paylaşmak da bir o kadar önemli. Yakınlarım üzülür mü, acaba başka insanları üzer miyim, onları incitir miyim gibi düşünceler paylaşmamaktan daha fazla üzücü sonuçlara yol açabiliyor. Çünkü onlar da aynı kaygılarla sizlerle düşüncelerini, duygularını paylaşmıyor olabilirler. Paylaşıldığı zaman azalan şeylerden biridir acı. Artan şeylerden biri de mutluluk. O yüzden paylaşabiliriz duygularımızı. Kanser hastaları için de bu geçerli. Hasta yakınlarını da daha çok üzecek değil, aslında daha çok rahatlatacak. Belki karşılıklı paylaştıkça e, acıyı da hafifletebilecek ve daha normal hale getirebilecek bir şey. Bunun yanında her zaman söylenen ama benim de buradayken eklemek istediğim sağlıklı beslenmeye önem vermek kanser hastalığında çok önemli bir şey. Biraz önce söylediğimiz bir öfke konusu vardı. Bu öfkeye izin verelim. Çünkü içe atılan öfke kadar insanı yiyip bitiren başka bir şey yok. Pek çok bilinen fiziksel ve psikolojik hastalık içe atılan öfkenin bir şekilde dışa vurumu olarak kendini dışarı vuruyor. Kendimi yedim yedim kanser oldum diyenler var ya çok da yanlış söylemiyorlar aslında. Çünkü kanserle bağışıklık mekanizması arasında o kadar yakından bir ilişki var ki Sağlım olmayan bağışıklık mekanizması kansere belki neden olmuyor, yüzde yüz kanıtlanabilmiş bir şey değil bu ama kanserin iyileşmesini geciktirdiği hatta önlediği bilinen bir gerçek. Böyle baktığımızda kanser hastalarında neden depresyonun sık görüldüğü de başka bir neden elbette. Çünkü depresyonda bağışıklık mekanizmasının çökmesiyle bağlantılı ve doğrudan bağışıklık mekanizmasını çöktüren, stresi arttıran bir faktör. Bu nedenle kanser hastalarında görülen depresyonun da kanserin iyileştirmesini geciktiğini, geciktirdiğini ve bu depresyonun da bir an düzeltilmesi gerektiğini söylemekte yarar var. Peki, bize en çok ne gerekiyor kanser hastalığında? Gerek hasta olarak gerek hasta yakını olarak umut etmek. Bu umut etmek, hani bildiğimiz umutlu olalım, Mutlu olalım, ümitli olalım umudu değil. Umut etmenin içinde bir amacı olmak var. Bu amaç için hedefler belirlemek var ve bu hedefleri belirleyecek bir motivasyona sahip olmak var. Böyle olduğunda yapılan pek çok araştırma göstermiş ki, pek çok çalışma göstermiş ki umudu olan hasta yakını ve hastalar çok daha iyi iyileşiyorlar, çok daha iyi ilerleme gösteriyorlar. En ağır evrelerinde bile olsa bu bahsettiğim tarzda amacı, hedefi ve motivasyonu içeren, umudu olan kişilerin iyileşmeleri çok daha kolay olabilmekte. Hasta ve hasta yakında birbirini bu anlamda etkileşim içinde olabilmekte.